Diyelim ki bir yerden Bal kabağı bulduğunuz Araçlarında Öncelikle Ön planda olan Tatlısı ve çorbası Yapılıyor. Bugün çorbasını Yapacağız Sert bir malzeme Onun için Kesmeniz zor olabilir Önce kabuğunu Soyduktan sonra dilim dilim yapacağız ve gerekli malzemeleri çorba için hazırlayacağız. Yeterince kalın değil ince bir şekilde soyarsanız malzemeyi güzel kullanmış oluruz Şu an hazır soğanı ekleyeceğiz şu an. Soğanımızı dilim dilim kestikten sonra havuç ekleyecez. Havucumuzu da eklediğim, ekleyelim. Ufak ufak kesersek ilerki aşama için daha iyi olur bizim. Şu an hazır. Şu an bir atölyede olduğum için. Mutfak harika. Ya ekleyecez. Tat versin diye nane ekliyoruz. Nane isteği verdikten sonra tüm malzemeleri harcayacağız. Öncelikle soğan ve havuç. Seni harcayalım sonrasında kabağımızı ekleyeceğiz kabağımız biraz su verecek sıcak veya soğukken mikserde hepsini geçiriyoruz mikserledikten sonra aslında çok bir zengin bir yiyecek kaynağı olarak hazır yemeğimiz hazırken bu şekilde servis yapabiliriz kesinlikle çok zengin mineral içermektedir. Herkes tavsiye eder.